Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Don't Press button oynuyoruz. Yani sakın butona basma, 4 oynuyoruz ama, 4. oyun. Arkadaşlar, bu oyun gayet güzel, zaten bilen vardır, büyük ihtimal Şöyle bir tane, evet, askerle yumurtalarını bul ve topla. Zaten top hocam. Bir tane oldu. Diğer nerede? Acı. Diğer nerede? Arkadaşlar abone olun bu arada. Eğer benim bulmama yardım edeceksiniz lütfen kanala like atın ve abone olun. Ah bir tane daha buldum. Opalak. Galiba en fazla bulanlardan olabilirim bile. Evet arkadaşlar keyifler yerinde mi? Biliyorum uzun zamandır görüşemedik. Aa bir tane daha yumurta burada. Üç tane oldu. Onun daha nerede olabilir lan? Sanki orada bir tane daha gördüm. Evet güzel 4 oldu aa ikinci oldu bu galiba oyu lan ye yumurta ne ne oldu ye <gülüyor> ye minik ye minik oldu ye ye ne oluyor hacı hazırlandı yok Ulan adamlar birbirlerine de şimdi. Lan! Acı girdik. Abicim bir çekilebilir misiniz? Çekilebilir misiniz? eğer <gülüyor> ara baga girdik. Lan şu adamları göndereyim. Çıkamıyorum lan! bu çocuk kaldım ah bu <Gülüyor> Evet. kazandık kazandık kazandık kazandıklar kazandık ne oluyor lan aha engellerden kaç en sevdiğim oyunlardan biriyim <gülüyor> arkadaşlar bu videoya en az bu videoya en fazla 30 like bekliyorum şey olma olmaz lan Gerçi olur mu olur ya? Şu, abone olmayanlar da izleyen like atabilirler olmalı. Belki de, abone olmasa bile. Yani haklıyım arkadaşlar. Oooo. Geberiyorduk. Geberiyorduk. Geberiyorduk. Geberiyorduk. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. <gülüyor> Az kalsın gidiyordu. Yay kazandım. Hocam iki tane benim betlenden var ne oluyor? <gülüyor> ne sade basak? Bahol basak. beni bırak bırak bırak. Ulan zaten üstüne neymiş Şansımıza adamlar düştü kırmızı da kırmızı ben burada da ben burada da ulaşırım <gülüyor> erken şey kolor blok gibi <gülüyor> bak beni kusura bakmayın öksürüm hasta değilim merak edin <gülüyor> ne diyor lan yine mi yeşil bıxtım lan yeşilden <gülüyor> geliş kayalardan kaç. Lan. Acı acı. Acı geverdik galiba. A. Oh. İndim bizim oldu yüzadım. Aç, kaç, kaç. Durma, durma. Uma lan orada. Uma. Al, al. tamam. Okay. Uyuyamadım. Bunları bin. Ha, tamam, okay. Evet lavlar yükseliyor. La, niye bana bakıyormuş. <gülüyor> Adamlar bana bakıyor. Ulan illa geçtim diye mi bakıyorsun? Hocam şekil... Oğlum şeker var işte bu. Eeeh eeeh bir saniye. Acı bu kek çok güzelmiş. raf zannettim ben keki. Benim ay benim ay acım. <gülüyor> An ice cream. Evet bir tane de Nonot var. Yiyecektim. Bunu alamadım abi. 2 oldum. En sonra. o lak dondurma burada. Güzel. Tamam tam 3'le tam, oldu. Wow, sanırım o lazerlerin üzerinden atla. okey kanka basit hoppala ana oh uuuh <Gülüyor> düşüdük aha aralar falan başvuruyorlar <Gülüyor> tuttukça hızlanıyo aa allah Allah Allah Allah da Allah. Allah! Abi bu çok zorlandı. Bu çok zorlaştı. Bu çok zorlaştı. E. Oh! Sünnet oldum. Allah sünnet oldum beyler. Lordley kazanmış. Midi de ama da ama, ama yani iyi dayandı 2-3 saniye sonra direkt. Lan koyayım ha. gidiyor. Okey gir kanka. Bu arkadaşlar bu birazcık zor olacak ben bunu biliyorum. O ne Allah. Bostan basma basma bas, bas. Tamam. Kanka gitme be stan Hop Pelik Evet arkadaşlar Hadi bakayım sonra geliyor. Sonra geliyor. Sonra. Ölmeye batırdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar burayı bir saatte bitiremedim. <gülüyor> Bekliyorum. Ben. Bir saniye. Allah. Bitiremesem var ya çok üzülürüm Hadi son. Hadi hadi hadi. Adil lavlar. İşte bu. Başardım diyor. Ben yine yapacağım onu. Ben ben yine yapacağım. Opalak. Basam bas. Oh. Bu ransho bir kere de ölmem de. Neyse. Artık ölüp yapacak bir şey yok pek olmuşsun 180 e. neyse almayacağım kaç Allah 13 bin 7 bin altı bin beş bin beş yüz bin sonra bir dokudum işe görebilecek öyle hatırlıyorum Onun bunun taktiği çok basit Allah Allah <Gülüyor> Lan sünnet olacak <gülüyor> sünnet oluyorduk belli Hadi bakalım bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Oğlum ben bunun bağını çözdüm bunu Bunun takdir kolay. Siz de böyle yapabilirsiniz. Oğlum başrı kolay lan. Hemen arkadaşlar son 2-3 tur daha yapalım. O zaman yeterse. Yanım binadan kaçıyor. Ama kaçar. Bir tane kaçtık. Şuradan kaçalım. başlayalım oğlum da nereden kaçacağız? lan oğlum burada bir yer yok kaçmamız gereken yer yok lan burada yuh aaa lavlar geliyor o ama ya oğlum nasıl çıkacağız Anlayamadım gitti. Laflar geldi lavlar da laflar geldi laflarda. Öldüm diye öldü. Bundan sonra bir maç daha yapacağız. De bulaştı. Okey. Ulan ben droppercıyım Ben droppercıyım Hadi bana böyle şeyler de gelin. Bu basit lan. Ne şimdi nazar yumuş. <gülüyor> vallahi değecek de aslında. O ne bu kolay aslında. Anam. obi obi obi obi Evet arkadaşlar video bitti. Umarım eğlendiniz. Videoyu ben kanala abone olmayı. En görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.